Ümmetin ihtilafı rahmet değil, felaket getirir. Bazı Müslümanlar, asabın ihtilafı sizin için rahmettir sözünün sözde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi olduğunu söyleyip bu yanlış bilgiye dayanarak İslam birliğinin olmayacağını savunuyorlar. Kur'an ayetleriyle çelişen bu sözün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadisi olmadığı açıktır. Allah Kur'an'da Müslümanların ihtilafa düşmelerini haram kılmıştır.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 Ümmetin ihtilafının yani ayrılığının rahmet değil, felaket olduğu bugün İslam coğrafyasında yaşananlara bakıldığında da açıkça görülmektedir. İslam alemi tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Müslümanlar kendi çocuklarını, kadınlarını, mazlumlarını korumaktan aciz kalmış durumda. Irak'ta her ay yaklaşık bin Müslüman şehit oluyor. Suriye'de 2011 yılı mart ayından bu yana 300 bin kişi yaşamını yitirdi ve ölümler her geçen gün katlanarak artıyor. Arakan'da sürekli Müslümanların evleri, ibadet haneleri, iş yerleri yakılıyor. Yüz binlercesi yurdundan sürgün ediliyor. Afganistan, Mısır, Filistin, Bangladeş